Herkese selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları modern problemler çalışma kitabı adlı kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kalmıştık hemen hatırlatalım 35 36. sayfalar İnternet bilgisayar öğreniyorum testindeyiz arkadaşlar İlk sorumuza da vakit kaybetmeden başlayıverelim hadi Fuat evinde kullanmış olduğu 8 megabit hızdaki internetini 35 megabit hıza çıkarmak istediğinde aylık faturası 15 lira artmakta. 50 megabit hıza çıkarmak istediğinde de aylık faturası 4 bölü 3 katına çıkmakta. 50 megabit internet hızının aylık bedeli 35 megabit internet hızının aylık bedelinden 20 lira fazla olduğuna göre Fuat'ın aylık faturası kaç liradır diye sorulmuş şimdi şöyle diyelim 8 megabit hızındaki internetin fiyatı sevgili arkadaşlarım x ise 35 megabit internetin e, kullanım bedeli x artı 15 ve 50 megabit internet hızının kullanım bedeli de bu x'in 4 bölü 3 katı yani 4 bölü 3 çarpı x ve demiş ki bize şunun fiyatı şunun fiyatından kısım 20 lira fazla yani ben 4 bölü 3 x'in aslına bakarsanız x artı 15'ten 20 fazla yani x artı 35 olduğunu biliyorum Böylelikle işler dışlar çarpımından 4 x eşittir 3 x artı 105 gelir buradan da arkadaşlarım x eşittir 105 gelecektir Bana Fuat'ın aylık faturası sorulmuş yani şu sorulmuş arkadaşlar ki ben zaten eksi buldum cevap 105'ti Devam edelim ikinci sorumuzda. K'nın bilgisayarının sabit hızı her biri aynı kapasitede olan C,D ve C, D, E ve F bölümlerinden oluşmakta. Bilgisayarda disk tamamen dolduğunda kırmızı, yarısı dolduğunda yeşil, yarısından fazlası dolduğunda da sarı ve yarısından azı dolduğunda da mavi renkle gösterilmekte. Başlangıçta bilgisayarın bölümlerinin dolguluk oranı aşağıda gösterilmiş. Kan dolu olan C bölümünden aynı miktarda veriyi D, E ve F bölümlerine aktardığında bilgisayarın bölümlerinin doluluk oranı aşağıdaki gibi olmakta. Bakın arkadaşlar ne demiş bize? Şuradan aynı miktarda yani mesela X buna, X buna, X de buna aktarmış ve aşağıdaki görüntü oluşmuş. Buna göre başlangıçta D, E ve F bölümlerinin doluluk oranlarının küçükten büyüğe sıralanışı nedir diye sorulmuş. Bakın buradan aynı miktardaki veriyi Şuna, şuna ve şuna aktardığında en düşük burası olduğuna göre demek ki başlangıçta F çok az dolu. Daha sonrasında D ve daha sonrasında da E arkadaşlar. En yüksek E'ye geçmiş çünkü. Dolayısıyla en yüksek E'ye geçmemiş. Başlangıçta daha doluymuş E. Dolayısıyla FDE yani F küçük D küçük E sıralaması bizim cevabımız olacaktı diyebiliriz. Geçtim. Üçüncü soruma bir modeme bağlanan bilgisayar sayısı arttıkça Fazladan bağlanan her bir bilgisayar için bilgisayar başına internet hızı yarıya düşmekte Örneğin internet hızı 24 megabit olan bir modeme 2 bilgisayar bağlanırsa Her bilgisayar 12 megabit hızla 3 bilgisayar bağlanırsa her bilgisayar 6 megabit hızla internete bağlanır Yani gitgide yarıya düşüyor Ali'nin evinde kullanmış olduğu modeme 2 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabit fazla olmakta. Şimdi 5 bilgisayar için düşünelim. Her birine de x diyelim arkadaşlarım, tamam mı? 5 bilgisayarın her biri de x megabit hızında çalışıyor. O zaman 4 bilgisayar bağlanmış olsaydı 2x, 2x, 2x, 2X ve 2x diyecektik bunların 2 katı kadar. 3 bilgisayarda 4x, 4x, 4x olacaktı. 2 bilgisayarda arkadaşlarım 2x ve 2 pardon 8x ve 8x olacaktı 2 katı 8x'e 8x olacaktı şimdi şunun hızı şunun hızından arkadaşlarım öyle demişti değil mi 2 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızı yani 8x 5 bilgisayar bağlıyken her bilgisayarın internet hızından 14 megabit bölü saniye fazla olmaktadır dolayısıyla 7x eşittir 14 megabit olacak Demek ki x eşittir 2 megabit diyeceğiz bu cepte bunu elde ettik Ali modeme 6 bilgisayar bağlarsa demiş 6 bilgisayar bağlanırsa her biri x bölü 2 olur Ne demiş bize ee, her bir bilgisayardaki internet hızı Şimdi x bölü, 2, x bölü 2 olacak ki arkadaşlar yazalım yazmasak da olur ama yazalım x bölü 2 sorulmuş bize e ben x'in 2 olduğunu biliyorum Dolayısıyla 2 bölü 2'den cevap ne olur 1 megabit olur diyeceğim tamam mı ve devam ediyorum 4. sorumla Altan cep telefonunda bulunan resimlerin tamamını Boş olan 4, 8 ve 12 GB'lık 3 farklı belleğin Her birini farklı miktarlarda paylaştırarak yüklüyor Yükleme sonunda her üç bellekte boş kalan miktarlar eşit Ve 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmın 3 katı olmuş Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben her birine farklı miktarlarda paylaştırıyor ve ve ve her birinin boş kısmı aynı oluyor ya. Şimdi 4 GB'lık bellek, 8 GB'lık bellek ve 12 GB'lık bellekleri düşünün. Her birinde boş kalan kısım x olacaksa çünkü her birinde boş miktar aynı olmuş. Dolayısıyla bunun doluluk miktarı 4 x'tir. Bununki 8 x'tir ve bununki de 12 x'tir. Tamam mı? Şimdi bize demiş ki yükleme sonunda her üç bellekte boş kalan miktarlar eşit. Eyvallah. 8 GB'lık bellekte dolu olan kısım yani şu. 4 GB'lık bellekte dolu olan kısmı yani şunun 3 katı oluyormuş. O zaman şunu 3 ile çarpın arkadaşlar. 12-3x eşittir. 8-x oluyormuş. Bakın. 3 xi bu tarafa attınız. 2x 8'i diğer tarafa gönderdiniz. 4 kaldı. 2x 4 ise x eşittir. 2'dir. Demek ki Şunda 2 GB'lık veri var. Bunda 6 GB'lık veri var. Bunda da 10 GB'lık veri var. Altanın cep telefonunda bulunan resimlerin tamamı kaç GB'tır? Bakın zaten onları bulduk. 2, 6 daha 8, 10 daha 18 yapar. Demek ki cevabımız 18 GB olacak sevgili gençler. Devam ediyorum. 36. sayfamdaki 5. sorumla. Evet. Her öğrencinin bir telefon kullandığı bir sınıftaki öğrencilerden bazıları 2 GB'lık internette bazıları 4 GB'lık internette geri kalanlarsa internetsiz olarak telefonlarını kullanmakta. Şimdi internetsiz olanlara 0 GB diyelim 2 GB diyelim ve 4 GB'lık kullananlar var arkadaşlarım. 32 öğrencinin bulunduğu bu sınıfta cep telefonu internetsiz kullananların sayısı yani şunlar 2 GB'lık internette kullananların sayısından 6 fazla. Yani buna ben x dersem bu kaç olacak? x artı 6 olacak. Bu sınıfta cep telefonunda internet bulunan öğrenci sayısı 20 imiş. Yani şununla şunun toplamı 20 olduğuna göre burası nedir? 20-10. X'dir. İnternetsiz cep telefonu kullanan öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. E ben sınıfın 32 kişi olduğunu biliyordum. Şunların hepsini toplayalım o halde. X artı 26 yapar. Bu da kaçmış? 32. O zaman X kaçtır arkadaşlar? 6. Telefonunu internetsiz kullananlar da 6 6 artıdan 12'dir deriz. Cevabımız da bu olur. Altıncı sorumuz. Yasin okulda bulunan sınıfların e, sınıf listelerini her çalışma sayfasında yalnızca bir sınıfın listesi yani 9A, 9B, 9C, 9D olacak şekilde Excel ortamında yazmakta. Liseler şurada görünüyor zaten Excel'de. Excel kullanan arkadaşlarım bilirler. 9A, 9B, 9C, 9D diye burada listelerimiz var ve her sınıfın listesi farklı. Yasin'in oluşturduğu çalışma sayfalarının sayısı her bir sınıftaki öğrenci sayısına eşitmiş aynı zamanda. Yani... Mesela 10 tane liste oluşturulduysa demek her sınıfta 10 öğrenci var gibi. Okulda 9. sınıfların şube sayısı 10. sınıfların şube sayısına eşit. 9'lar var, 10'lar var, 10 var 11'ler var ve 12'ler var. 9'ların sayısı onların sayısına eşit. 11'lerin sayısı da 12'lerin sayısına eşit. Ve 12. sınıfların şube sayısı 9. sınıfların şube sayısından 2 fazla. Yani şunlardan 2 fazlaymış. Demek ki bu iki artı 2 ise bu da iki artı iki olacak. Pekala. Şimdi toplamda sevgili arkadaşlarım 9. sınıfların şube sayısı x, 10'unkiler x, 11'inkiler x artı 2 ve 12'lerinki x artı 2 olacak. Şimdi Yasin'in oluşturduğu çay, çalışma sayfalarının sayısı ne olmuş oldu? Şunları toplarsanız görürsünüz. 4x artı 4 olmuş oldu. Şimdi 4x artı 4 ise liste sayısı. Demek ki her sınıfta da 4x artı 4 tane öğrenci var. Çünkü bize her bir sınıftaki öğrenci sayısı eşittir diye vermiş bunu. Toplamda da 4x artı 4 tane şey yok mu şube yok mu O halde bir sınıfta bu kadar öğrenci varken Totalde de 4x artı 4 tane Eğer eğer ee, Şube varsa Ve toplamdaki öğrenci sayısı da 256 ise bu çarpım bize Sınıf ee, okul mevcudunu Verecektir Şimdi kaç kere kaç 256 yapar Ya da 4x artı 4'ün karesi diyelim 256 diyelim Tamam mı Neyin karesi 256 tabii ki 16'nın yani 4x artı 4'ün 16 olması gerekiyor. Yani 4x'in buradan 12 olması gerekiyor. Yani x'in buradan 3 olması gerekiyor. Bana 12. sınıf şube sayısı sorulmuş. 12. sınıf şube sayısı x 3 ise şurada yerine yazarsınız 3'ü 3 artı 2'den cevap 5 olur arkadaşlar. Cevabınız buydu diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım geçiyorum son soruma 7. soru Mehmet'in bilgisayarının veri depolama alanı C, D ve E olmak üzere 3 bölümden oluşmakta. Mehmet C ve D bölümünde yer alan dosyaların bir kısmını boş olan E bölümüne atacaktır. Yani buradan ve buradan dosyaları bu tarafa atacak. Burası bomboş. Bilgisayardaki her sarı, her kırmızı ve her mavi dosyada sırasıyla... Bakın sarılar 8 şu şekilde. Daha sonrasında kırmızılar 12. Kırmızılar 12 arkadaşlar sarı, kırmızı, mavi sırasıyla 8, 12 ve 24. Bakın şunlarda 24'müş. Tamam Bunlar Bunlarda 24 arkadaşlar, şunlarda 8. Pekala. Mehmet dosyaları E bölümüne attıktan sonra her bölümde aynı büyüklükte veri olduğuna göre Mehmet kaç dosyayı E bölümüne aktarmıştır diye soruluyor. Öncelikle C bölümünün kapasitesini yani doluluk miktarını bir bulalım 8 8 8 24 yapar 24 24 24 72 yapar Bir de 12'miz var burada 24 12 daha 36 yapar 36 72 daha 108 yapacaktır arkadaşlar bu cepte Şurası 24 yapar sarılar Burası 36 yapar toplamı 60'tır 24 daha 84 yapacaktır Şimdi bizim toplamda 108 artı 84 Yani 192 gigabaytlık diyelim artık Verimiz var ve ben bunu 3 klasöre CD ve E klasörlerine eşit miktarda da üçe 3'e bölmem 3'e bölmem gerekiyor 6, 18 çıkar 1, 2, 4 yani 64, 64, 64 yapacağım Burayı da 64, burayı da 64, burayı da 64 yapacağım Şimdi 108'den 64'e getirebilmek için ne kadar azaltmam gerekiyor? Tabii ki 44 GB buraya azaltmam gerekiyor 44 GB azaltabilmek için bir tane 8'den, bir tane 24'ten bir tane 12'den alırım. Ve böylelikle 44 GB. Yani şu 3 tanesini buraya atarım. Demek ki C'den E'ye toplamda 3 tane dosya geçmiş. Burada 84'e 64 yapmak için 20 GB'lık bir klasör E'ye atmam gerekiyor. O da 12 ve 8'i atmakla mümkün. Yani toplam kaç tane atacakmışım? 2 tane. Demek ki 2 tane de buradan atacağım. 3 tane buradan, 2 tane buradan atıyorsam toplam 5 tane. 5 tane dosya. E bölümüne aktarılmıştır diyebiliriz sevgili gençler. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sayfamızda ise hatalı işlem problemlerini ele alacağız arkadaşlar. O bölümde o videoda o testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın sağlıklı kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.